Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız gerçekten çok şanslısınız ve bundan emin olacaksınız birazdan. Neden? Çünkü önümüzdeki 5-10 dakikanın içerisinde ben Total Life Change firmanın kazanç planını anlatacağım. Gerçekten müthiş bir kazanç planı var. Bunun da şöyle bir ispatı var. 2016 senesinde bu firma aldığı ilk yeri ya da şöyle söyleyeyim birinci yeri kazandı. Bunu da görebileceksiniz. Videonun altında bir link bırakmış olacağım. Hem iyi kazanç planı olarak direkt satış yüzlerce firmaların arasında. Evet Total Life Change firması 17 senelik bir firma. Daha fazla bilgileri buradaki slayt'tan okuyabilirsiniz. Fazla videoyu uzatmamak için ben fazla anlatmam. Şu anda 77 tane ülkeye ürün gönderiyor bu firma. Firmanın yöneticileri Jack Fallon. Başkan ve kurucusu Rosa Armente, Uluslararası Gelişme Müdürü ve John Lickeri Operasyon Müdürü. Şimdi geçelim slaytlara. Hangisinde göstereceğim Total Life Change firmanın kazanç planını. Evet karşınızda olan slaytta görüyorsunuz yüzde 50, yüzde 50 ve yüzde 50. Bu gerçekten çok farklı ve çok inanılmaz para kazandırıcı bir kazanç planı. Hangisi kazandırıyor ciddi paralar hem de bu firmada yeni çalışmaya başlayan insanlara hem de liderlere kimler çok uzun süre büyük ekipler kurabiliyorlar. İlk müşteri bonusu %50, distribütör bonusu %50 ve matching bonusu %50. Şimdi birinci bonusa geçelim. Müşteri bonusu. Siz her zaman müşterinizin vermiş olduğu ürün siparişlerinden %50 kazanacaksınız. Artı %25'i kısa olun Binary Ciro'nusuna gidiyor. Örnek Eda Hanım sizin müşteriniz. 80 puanlık ürün siparişi verdi. Siz Dilek Hanım firmanın ortağısınız. Bunun sayısından hemen 40 dolar komisyon kazanmış olursunuz. %25'i de sizin Binary Ciro'nuza gidiyor. İkinci bonusu inceleyeceğiz. Hızlı başlangıç bonusu ya da distribütör bonusu. Bir kişi distribütör olarak kayıt olduğunda ilk siparişinden %50 kazanacaksınız. %25'i de binary cirosuna gidiyor. Tüm sonraki ortakların siparişleri %100 binary cirosuna gidiyor. Örnek Ali Bey sizin ortağınız 80 puanlık ürün sipariş verdi. Mustafa Bey sizsiniz 40 dolar komisyon kazanmış oluyorsunuz. Artı %25 sizin Binary Ciro'nuza gidiyor. Bunun sayısından da hemen Binary'den de kazanç elde ediyorsunuz. Bir sonraki bonus, Matching bonusu. Direktör kariyerinden başlayarak şirket size birinci hattınızdan tüm ortaklarının Binary gelirinin %50'sini ve ikinci hattınızın tüm ortaklarının Binary gelirinin %10'unu kazanmaya hakkı verir. Kariyeriniz yükseldikçe ikinci hattınızdaki üzdelik kazancı oranı %50'ye kadar çıkabiliyor. Buradaki direktör e, kariyeri e, hiç de zor bir kariyer değil. Ona ulaşmak için Binary'deki kısa koldaki cironuz 1000 puan olması lazım. Bu da dolar bazında 1200 dolar civarında para olmuş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi birinci sıranızda örnek olarak 5 kişi varsa... İkinci sıranızda 10 kişi varsa bu insanlar Binary'de böyle kazançlar elde etmeye başladıkları zaman siz de buradaki örnekte gösterdiği rakamları kazanabiliyorsunuz. Bu rakamlar da sizi hiç korkutmasın. Yani 10.000 dolar civarında büyük bir rakam gözüküyormuş gibi. Size şöyle söyleyeyim. 4 sene civarında Total Life Change firmasında çalışan bir bayan. Şu anda 1.200.000 dolar civarında aylık geliri var. Bu da ne demek oluyor? Aşağı yukarı 300.000 dolar para Haftada kazanıyor ve bu 300 bin doların 20 bin dolarını binary bonusundan kazanıyor. 280 bin dolar da matching bonus kazancı oluyor. Yani bu matching bonus buradaki firmada gerçekten inanılmaz, muhteşem bir bonus. %51. sıradan ve %50'ye kadar ikinci sıranızdan da çıkıyor. Böyle bir matching bonusu yani ben mesela daha hiçbir firmada görmedim. O yüzden bu bonusu unutmayın. Gerçekten çok para kazandırıcı bir bonus. Bir sonraki bonusa geçiyoruz. Binary bonusun. Buradan yüzde ondan yüzde 25 arası kazanabiliyorsunuz. Ta düşük hacimli ekibin cirosundan haftada yüzde ondan yüzde %25 25'e kadar kazanabilirsiniz. Faturalandırma haftasının bitiminden sonra ta büyük ciroya sahip olan ekipten kalan hacim bir sonraki haftaya aktarılır. Binary bonustan haftada yüzde 5000'len 20.000 arasında kazanabilirsiniz. Binary bonusunu kazanabilmeniz için direkt sizin davet ettiğiniz birer kişi sol ve sağ tarafta en az 40 puanlık ürün almış olması gerekiyor. Yani gördüğünüz kadarıyla buradaki firmada binary bonusu kazanabilmeniz için yani neredeyse 20.000 dolara kadar haftada para kazanabilmeniz için sizin 40 puanlık ürün almanız lazım ve bir kişi Sol tarafta 40 puanlık ürün alıyor, bir kişi sağ tarafta 40 puanlık ürün aldığı halde bu kadar kolay şartlarda Binary bonusunu kazanabiliyorsunuz. Bir de Lifestyle bonusu var. Bu da National Director kariyerinden başlayarak şirket size bu bonusu ödemeye başlıyor. Aylık 1500 dolar. Artı bir tane slide daha göstermek size istiyorum. Bu slaytta da görebilirsiniz ve çok kolay anlayabilirsiniz Total Life Change firmanın kazanç planını. Burada gördüğünüz rakamlar çok ciddi. İstediğiniz firmadan kıyaslayabilirsiniz. İstiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz, barabar kıyaslayacağız ama bu kadar ciddi rakamlar hiçbir firmada ben mesela görmedim. Artık bir şeyler size söylemek istiyorum arkadaşlar. Firmada çok güzel promosyonlar oluyor. Arada bir mesela Mart ayında güzel bir promosyon vardı bir ortak 5 müşteri davet ettiği zaman bir ay içerisinde ve o müşteriler 50'şer dolar ürün aldıkları zaman firma doğal olarak müşteri bonusuna göre ortağı yürüyordu 100 dolar artı 100 dolar ta firmadan geliyordu. Yani gerçekten çok ciddi paralar. Böyle promosyonlar arada bir yapıyorlar. Mesela şu anda Mayıs ayındayız. Şu anda böyle ona benzen bir promosyon var. Size bu videoyu veren arkadaştan bilgi alabilirsiniz bu konuda. Daha fazla bilgi kazanç planıyla ilgili sorun size bu videoyu gönderen arkadaşa ve yakında bir tane daha detaylı video çekeceğim bütün kariyerlerle ilgili kariyerlerin şartları nedir? Gerçekten çok basit zor şartlar yok. Bu firmada buradaki kazanç planı gerçekten bütün, bütün ürün network firmaların arasında gördüğüm hel e, muhteşem kazanç planıdır. E, bunu anlayabilmeniz için belki biraz daha fazla vakit ayırmanız gerekecek. Ta e, uzun bir videoyu izlemeniz gerekecek. Ama e, buna değer neden? Çünkü e, gerçekten karşınızda benzeri olmayan bir kazanç planı var. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. no es donde tú estás, es en quién te vas a convertir en este proceso cuando tú comienzas a caminar esa trayectoria de éxito que va desde la nada hacia donde tú vas o donde tú quieres llegar. Todos los que estamos aquí hoy juntos estamos listos, estamos dispuestos, estamos determinados a salir conquistar el mundo con esta maravillosa